Amnistar'daki altın tapınak <gülüyor> 100 kilo barak altın kullanılarak yapılmış <gülüyor> yemek, içecek ikram ediyorlar ziyaret edenleri. İnsanlar gönüllü ötesi göre çalışıyorlar. Sihfası Hüsnü Müslüman ve Hindu dininin ortak karışımı. Buraya gelen bir Sih, otobüs istasyonundan buraya kadar para vermeden, burada gerekiyorsa yatma, yeme, içme her türlü ihtiyacı bu dergah tarafından karşılanıyor. Bu din tarafından, bu dine gönül veren insanlar tarafından karşılanıyor. 1984 yılında burada ayrılıkçı Sih mutlanlar tarafından e, terör eylemler bulunmuş. O zamanın yere, o zamanın hükümeti burayı kanlı bir şekilde bastırmış. Hala burada mermi izlerinin duvarlarda olduğunu fotoğraflarla belgelendirdik. <gülüyor> oldukça büyük bir avlu. Avlunun ortasında altın arakla süslenmiş tapınak kısmı söz konusu. Güzel bir havuz. İnsanlar balıkları besliyor. Bugün 24 saatteyiz. Kuru Nanak'ın kutsal kitabının onlar okunuyor. Özel gün, özel günlerde orijinal kitap okunuyormuş ve paha biçilmez. Kanada? <gülüyor> o, Sizler, Yediristan, ekonomisinde oldukça güçlüler. Nüfusları 20 milyoncuların <gülüyor> olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen ekonomik olarak çok güçlüler. Şu anki İngizstan Başbakanı Koyunit'in Sih'lerin elinde. çok temiz girerken herkesin başını örtmesini içeriye sigara çakmak ve benzeri ürünler sokulmasını istemiyorlar bütün insanların kadın, erkek, yaşlı veya genç çocuk herkesin saçını örtmesini istiyorlar. sakallarını veya vücut kıllarını hiç kesmemeleri ayrıyeten kollarında gazoz açmak amacıyla kullanılan çelik bilezik benzeri bilezikleri taşımaları imiş. çalışma gününe göre ne Am to jare mare shidh bhaiyeh Nino hath shidh horan Am to jare I'm a man of Anke ya!